Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Bu videomuzda metin yayınları TYT soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz Hangi sayfalarda kaldık 60 ve 61 test numarasında size söyle hatırlatayım 19. testteyiz, üniversitedeyim testi yine güzel ve hafiften de zor sayılabilecek bir test İlk sorumuzda vakit kaybetmeden gençler üniversiteniz başlayalım Denizcilikte de deniz seviyesi sıfır olarak kabul edilip deniz seviyesinin üstündeki yükseklikler pozitif, deniz seviyesinin altındaki yüksekliklere negatif gerçeği seyrederle belirtilmekte. Bakın negatifleri kullanacağız diyor. Bir denizaltının periskobu en az 4 metre en fazla 10 metre yukarıyı gösterebiliyor. Yani... Kendisinden en az 4 metre yukarıdaki yükseklikleri görebiliyor veyahut maksimum 10 metre yükseklikleri görebiliyor. Deniz seviyesinin 5 metre altında seyreden şekildeki deniz altının periskopuyla gözlemleyebileceği yükseklikleri ifade eden eşitsizlik hangisidir diye sormuş. Bakın zaten deniz seviyesinin 5 metre altındaysa ben ne yapacağım? 4 metre en az 4 metre yukasını görebiliyoruz. Yani nereyi görebiliriz? Eksi 1'i görürüz. En fazla 10 metre yukarıyı görebiliriz. Yani eksi 5'e Eni seviyesinin altındaysa 5'tir. Eksi 5'e 10 eklerseniz ne olur? 5'i. Yani eksi 1. metre ile 5. metre aralarını görebilir. Bu ifadeyi yani şu şekilde gösterebiliriz. Bakın görebileceği uzaklıkları. Şöyle gösterebiliriz. 1 ile 5 arasında. Bunu da mutlak değerli olarak nasıl ifade ederiz? Tam ortasındaki sayıyı bulmamız lazım. 1 ile 5'i topladınız. 4 2'ye böldünüz 2. Dolayısıyla eksinin 2'ye olan uzaklığı 2'nin 1'e veya 5'e olan uzaklığı diyorsunuz. Yani kaçtır? 3'tür. Demek ki cevabımız mutlak değer x-2 küçük veya dış olacak. Yani cevap B seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Geçiyoruz 2'ye. Demiş ki A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere 3x-12'nin mutlak değeri, mutlak değer işlemi ile ilgili olarak Ela demiş ki x yerine ben A yazınca işlemi sonucunu A bulduk. Yani arkadaşlar 3A-12'nin mutlak değerini A bulmuş. F'e de x gördüğü yere B yazınca 3B 3B-12 bu da eşittir ne bulmuş o da b bulmuş. Ela ve efe işlemlerin doğru yaptığına göre verilen işlemde x yerine a artı b yazılırsa sonuç ne olur? Şimdi a'yı da b'yi de bir bulalım biz. Öncelikle 3a 12 eşittir a diyeceğiz. Ve buradan gençler 2a eşittir 12 ve a eşittir 6 gelecek. Birbirinden farklıydı unutmayın. Birini 6 bulduysak ötekini de 3b 12'yi b diye çıkarırsan yine 6 bulursun. 3 b 12 ne diye çıkaracağım eksi B diye çıkaracağım. Buradan 4B eşittir. 12 gelecek. b de kaç gelecek? 3 gelecek. Şimdi bak. A6, B3 veyahut A'yı 3, B'yi 6 bulacaktın. İkisinden birisi. 6 ve 3 bulduk ya. Toplamları ne haber? 9 yazar. Eğer X gördüğün yere buradaki 9'u yazarsan diyor. 3 kere 9, 27 yapar. 27'den 12'yi çıkarıp mutlak değerini alırsan da ne gelir? 15'i bulursun. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gençler. Geçtim 3'e. Sıfırdan farklı a ve b gerçel sayıları için mutlak a bölü a artı b bölü mutlak b eşit sıfır olduğu biliniyor yani bunlardan bir tanesi 1 öteki de eksi 1'miş 3 tane öncül var hangileri her zaman doğrudur diye bize sorulmuş arkadaşlar şimdi bakın şöyle diyelim Aksine örnekler vererek gitmeyi her zaman için yeleyin arkadaşlar aksine örnek vereceğiz Öncelikle şöyle ben burada a'yı mesela 5 seçeyim mutlak değer 5 bölü 5 Artı B'yi de eksi 4 seçelim Eksi 4 bölü mutlak değer eksi 4 Şimdi şurası ne yapar? 1 yapar Şurası ne yapar? Eksi 1 yapar Toplarsanız 0 gelir yani A 5'miş B eksi gibi düşünün A ile B'nin toplamı 0 gelir demiş Her zaman doğru olmuyor demek ki birinci öncül gitti çortladı. 1 gitti A eksi B 0'dır demiş e Şimdi alın A'yı 1 B'yi eksi 1 bir seçmiştik Birbirinden bunları çıkarırsanız 0 değil 2 bulursunuz Bu da gitti demek ki cevap yalnız uçmuş 3'e de bakalım arkadaşlar ne demiş bize? A kere b sıfırdan küçüktür. Evet, bir tanesinin pozitif, bir tanesinin mutlaka negatif olması gerekiyor. Bunların dolayısıyla üçüncü öncül doğru cevap C seçeneği olacaktı. Geçtim dördede. A, b ve sıfır gerçel sayıları sayı doğrusunda gösterildikten sonra sıfır sayısı silindi. Aşağıdaki görünüm oluşmuştur. Şekildeki 11 ve 8 sayıları o sayının diğer sayı uzaklığıyla o sayının mutlak değerinin toplamıdır denmiş. Örneğin A'nın B'ye olan uzaklığıyla A'nın mutlak değerinin toplamı 11'dir denilmiş. Şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer ki varsayalım sıfırı şuradan seçtik. B'nin A'ya olan uzaklığında ben X dersem. Bununla, bununla sıfıra olan uzaklıklarının toplamı 8'miş. Bu 1 bu cepte. Yani şimdi şununla şunun toplamı 8 ise o zaman şunun direkt sıfıra olan uzaklığı 8'dir. E sıfırın da sonunda kaldığına göre burası 8'dir deriz. Daha sonrasında eksi 8'in sıfıra olan uzaklığı 8 ile 8'in B'ye olan uzaklığı 8'dir. Neyi toplarsam ben 11'i verir, 3'ü tabii ki. Dolayısıyla arkadaşlarım şu da bunun 3 birim sağında yani -5 olacakmış. Bakın -5 şurası 3 ise 3 ve 5'in toplamı da zaten 8'i veriyor. Demek ki A sayısı arkadaşlar -8'miş. B sayısı da -5'miş. Şurada yerine yazarsanız -8 ile 5'in toplamı -13, -8 kere 5 de 40 yapar. Bunların toplamı da 27'dir. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Devam edelim 5. sorumuzda. Sayi doğrusunda 0'a uzaklıkları 2 birim, 2 birim, 5 birim ve 8 birim olan sayılar toplamını 0 olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Bakın, sayı doğrusunda 0 olan uzaklığı mutlak değer x'tir. Ee, daha sonrasında uzaklıkları 2 birim, 5 birim ve 8 birim olan sayılardan bahsediyoruz. O halde şöyle diyelim. Mutlak değer mutlak değer A mutlak değer B ve mutlak değer C'nin toplamı, toplamı demeyelim de Şöyle diyelim şunun sıfır olan uzaklığı 2 birim, 5 birim ve 8 birimse toplamlarını unutalım arkadaşlar. Şimdi o zaman a için burada kaç tane değer vardır? Eksi 2 veya artı 2. B için eksi 5 veya 8. C için de eksi 8 veya 8. Şurası 5 arkadaşlar. Pekala şimdi bize ne demiş sayıların toplamının sıfır olan uzaklığı hangisi olamaz? Şimdi bunları toplayacağız ve mutlak değerlerini bulacağız. Ama tabi çeşitli toplamalarda mevcut. Mesela 2 ile 5'i toplayıp üzerine bir de 8 eklersem 1 gelir. Yani 1'i yakalayabiliyormuşuz. Bakalım 3 gelir mi? Onu kontrol edelim. 2 ile mesela 5'in toplamı kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. 3 ile 8'i toplarsam 5 gelir mutlak değeri 5'tir. Bu da oluyor. Şimdi başka düşünelim alternatifleri. Mesela 2 ile 5'i topladınız 7. 7'ye 8 eklediniz 15. Bakın bu da geliyor. 15 ile yakaladık yani şu an cevap ya Denizli ya da Bursa daha sonrasında eksi 8 ile eksi 5 ile eksi 8'i topladığımız eksi 13 bunun üzerine 2 eklediniz eksi 11 mutlak değeri 11'dir bu da geliyor demek ki gelmeyen şey 3'müş doğru cevabımız da Bursa'ymış. Yukarıda verilen düzlemde bakın çok güzel bir soru. Düşey sarı doğrusuna dik sayı, e, dik sarı bir şerit, yatay sayı doğrusuna dik mavi bir şerit boyama yapılacak ve şeritlerin kesişim bölgesi de yeşille belirtilecektir demiş. Örneğin aşağıda bu iki sayı doğrusu üzerine verilen aralıklarla oluşturulan şeritler ve yeşil bölge gösterilmiş. 3 ile 5 arası 2 birimlik burayı sarıya boyamış. 2 ile 4 arası 2 birimlik burayı da e, maviye boyamış. Bu düzeneye göre aşağıdaki adımları uygulayınız demiş bize. Düşey sayı, e, sayı doğrusunu... Şu eşitsizliği sağlayacak şekilde genişlikte Kesen yatay şeridi Sarıya boyayınız demiş Bakın mutlak değer x-2 1 ile 5 aralığındaysa Demek ki x-2 arkadaşlar Ya 1 ile 5 aralığında Ya da bu x-2 Eksi 5 ile eksi 1 aralığında Şimdi ben bu eksi 2'lerden kurtarmak için 2 ve 2 ekleyeceğim 2 ekleyin arkadaşlar 3 küçük veya eşittir X o da küçük veya eşittir 7 2 eklerseniz buraya eksi 3 küçük veya eşittir X o da küçük veya eşittir 1 olur Şimdi o halde biz şu an neyi bulduk arkadaşlar şunu Ve düşey sayı doğrusu demiş Dolayısıyla ben düşey sayı doğrusunu şu şekilde oluşturdum Bir eksi 3 ile 1 aralığı Bir de gençler 3 ile 7 aralığı lazım bize Dolayısıyla ben şunları şu şekilde çektim Bunları çektikten sonra aralarında kalan kısımları nereye boyayacağız Sarıya boyayacağız Aha da şöylece boyadım Kabul Şimdi bu kısımları sarıya boyadık Şimdi maviye boyayacağımız aralığı bulmamız gerekiyor onu da nereden bulacağız? Şöyle mutlak değer 2x 4 ile on aralındaysa hepsini 2'ye bölerim ben. 2 küçük veya eşittir mutlak değer x o da küçük veya eşittir 5 olur. Demek ki x'lerimiz neredeymiş arkadaşlar? Ya 2 ile 5 aralığında ya da bu x 5 ile 2 aralığında olur diyeceğiz. Ve yatayı da bunlara boyayacağız. Bak yatayı da şuraya çizdim. Çizdikten sonra da gençler şöyle diyoruz. Şurası 5 ile 2. Şurası da 2 ile 5 aralığı dedik. Daha sonrasında bunları da şu şekilde çizeceğiz. Düşeyleri çizdikten sonra bu bölgede kalan kısımları da nereye boyayacakmışız? Maviye. Alın size maviye boyanmış halleri bunlardır dedik. Şimdi yeşile dönüşen yerler var. Dikkat ettiysen şu kısım 4 birim şu kısım 3 birim. O zaman burası 12 birim karedir. Yine aynı şekilde 4'e 3 olduğundan gençler şurası 3'e 1. 4'e 3 olduğu için yine 12. Bakın o zaman burası da 12 çünkü burası 3 birim. Şurası 3 birim burası 4 birim. Yine burası da 12 olacak. Yani 4 tane 12'nin toplamı 48 olduğu için bu alanların toplamı 48'dir diyebiliriz. Evet 7. sorumuzdayız. 7. sorumuz için müsaadenizle şu kısmı sileceğim. 2 sorumuzu okuyalım. A, v, C, birer gerçel sayı olmak üzere bu 3 sayıyı çarpınca sonuç negatif. Bakın hepsini çarptı, çarpıyoruz sonuç negatif çıkıyor. Bu 3 sayıdan hangi ikisi çarpılırsa çarpılsın da sonuç pozitif oluyormuş. Yani bunlardan... İkisi mutlaka aynı işaretti Yani artı artı veya eksi eksi Diğer üçüncüsüyle beraber bunlar çarpıldığı takdirde Sonuç mutlaka negatif oluyormuş O halde arkadaşlar Ben bunu eksi Bunu eksi seçmek zorundayım Her türlü ama ama Şunlardan hangi ikisi çarpılırsa çarpılsın Bu sefer negatif ol pozitif olmaz Çünkü artı ile eksinin çarpımı bize negatif sonuç verir Demek ki benim tüm sayıların neymiş Negatif olacakmış Bu cepte a b c hepsi negatif Buna göre x, y, z sayıları için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi bu soruyla alakalı da bir düzeltmemiz de mevcut arkadaşlar. Onu da hatırlatacağım ben size. Mutlak değer a, mutlak değer b ve mutlak değer c. Bunların toplamı x olur demiş. Şimdi bu sayıları ben, bu sayıları ben şöyle gösterecek olursam, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 diyelim, tamam mı? Bunların mutlak değerlerinin toplamı bana 6'yı verecektir. Mesela x 6'dır burada. Daha sonrasında mutlak değer b'nin siz 2 olduğunu biliyorsunuz. Şurası 2. Mutlak değer c'nin de 3 olduğunu biliyorsunuz. Burası da 3. Şu da kaçmış Eksi -1. 2 3 daha 5 1 çıkardım 4. 4'ün mutlak değeri 4'tür. Bakın y 4 geldi. a'nın mutlak değeri -1'in mutlak değerinden 1 B artı C'de bize eksi 5'i verecek. 1 eksi 5 eksi 4 yapar. Eksi 4'ün mutlak değeri de bana 4'ü verecektir. Şimdi X, Y, Z ile alakalı hangileri doğrudur diye sorulmuştu. X, Y, Z ile alakalı şunlar doğru arkadaşlar. Y ile Z birbirine eşit. Ve bu daima 6'dan yani X'den daha küçük olmak zorunda. Yani cevabımız sevgili arkadaşlarım Edirne seçeneği olacak. Burada cevap. Ceyhan olarak görünmüş ama doğru cevabımız Edirne. Sevgili arkadaşlarım kitabının ikinci baskısında bu hata giderildi. Aklınızda bulunuz. Ve sekizinci sorumuzdayız. Aşağıda kapak genişliği 2 metre uzunluğunda olan bir raylı dolabın kapalı haliyle sağdan ve soldan 30'lar santimetre açılmış halleri görülmektedir. Bakın şu kapalı hali ikinci resimde de 30'a 30 santimetre açılmış her iki, ta her iki taraftan. Eşit uzunluktaki her bir kapağın açılan kısmı kadar Parçası şekil 2'de belirtildiği gibi diğer kapaklı altlı üstte olmaktadır bakın burada tek katlı bölge tek katlı bölge şunlar şöyle üst üste gelmiş ya çift katlı bölge oluyor burası da şekil 2'deki gibi açılmış olan dolapta aranan bir kıyafetin dolabın tek katlı kısımlarından birinin altında olduğu biliniyor yani şu kısımda veyahut şu kısımda olduğu biliniyor arkadaşlar. Buna göre aranan kıyafetin dolabın sol başına olan uzaklığı santimetre cinsinden aşağıdaki aralıkların hangisinde olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi dolabın sol başına olan uzaklığı demiş. Ben bu dolabın sol başına olan uzaklığı yani şu kısma buraya sıfır referans noktası diyelim. Tamam mı? Şimdi şu kısma bakacak olursanız şurası 30 santimetre zaten. Ve bu dolabın uzunluğu kaç metreydi? 2 metre yani 200 santimetreydi. Şurası 200 santimetre. O halde bu dolabın tek bir kapağı 100 santimetredir. Tamam. Bakın 100 santimetre. Şimdi öncelikle şunu şu şekilde tam ortadan bölecek olursak sağdaki dolap 30 santimetre kaydırıldığına göre demek ki şurası da şu şekilde buraya 30 santimetre kaymıştır. E şurası 30 santimetre. Burası da 30 santimetre. Arada kaç santimlik bir kısım kaldı? 1 metreden yani 100 santimetreden 40 santimetre kaldı. O zaman şu kısmın tek katlı bölge neresiydi? Şurasıydı değil mi? Tek katlı bölge burası. Bu tek katlı bölgenin başlangıcı 30. santimetre. Bunun bitişi 70. santimetre. Yani bizim aradığımız kıyafet 1.30 ile 70 arasında olabilir. İkinciye geçiyoruz. İkinciye geçiyoruz. Bakın şurası 100. santimetreydi. Şuranın 30 santimetre olduğunu biliyoruz. 130. Demek ki şu kısım 130. Tek katlı bölgenin uzunlukları 40 santimetre olacaktı ya da 170. 130 170 arasında da olabilir. Şimdi bakın bunları halletmek için SML yöntemi diyebilirsiniz. 130 ve 170. Arkadaşlar bir ikili şu grubumuz var. Bir de ikili şu taraftaki grup var tamam mı? Bu iki grubun tam ortasındaki sayı lazım bana. Bunu da yapabilmek için ister 30'da 170'ü toplayın. 200, 2'ye bölün 100. İsterseniz 70'de 130'u toplayın. 200, 2'ye bölün 100. Tam ortasındaki sayı 100'dür. 100'ün, 100'ün gençler 30'a olan uzaklığı 70, 100'ün 70'e olan uzaklığı da 30'dur. Bunu da aklınıza tutun. Daha sonrasında ise şunu diyoruz bakın. Benim x'imin yüze olan uzaklığı 70 cm'den daha küçük veya eşittir. Aynı şekilde 30'dan da daha büyük veya eşittir. x'in yüze olan uzaklığımı da mutlak değerle göstermeyi tabii ki unutmayın. Demek ki cevabımız işte bu olacak gençler. Yani o da c seçeneğiyle verilmiştir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Dokuzuncu ve son sorumuz bu testte. Her yüzünde birer sayı olan bir küpün hangi 3 yüzü seçilirse seçilsin seçilen 3 yüzdeki sayıların çarpımı negatifmiş arkadaşlar. Hangi 3 tane yüzü seçilirse seçilsin bu seçilen yüzdeki sayıların çarpımı neymiş? Negatif oluyormuş. Pekala. Küpün yüzlerindeki tüm sayıların mutlak değerleri toplamı da 1'e eşit olduğuna göre tüm yüzlerindeki sayıların mutlak değerlerinin toplamı mutlak değerlerinin toplamı 1'miş. Şimdi mutlak değerlerinin toplamı birse gençler Demek ki ayrı ayrı topladığımız zaman biri veriyor bu Tamam çok güzel O zaman şöyle diyelim Tüm yüzlerinde A yazıyor B yazıyor C yazıyor D yazıyor E yazıyor Ve F yazıyor diyelim İşte bunların toplamı birmiş Peki Küpün yüzlerinde tüm sayıların toplamı eksi birdir demiş Şimdi hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuştu bana Öncelikle sevgili gençler Hangi üç yüzü seçilirse seçilsin bunların çarpımı negatifse bu sayıların her birinin negatif olması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer ki A, B, C, D, E, F bunların hepsi negatifse hangi üçünü seçersen seç. seç. Çarptığın zaman negatifi bulursun. Bu bir. İkincisi madem bunların mutlak değerleri toplamı bir mutlak değersiz hallerini yani negatif olan hallerini topladığımız zaman da sonuç eksi bir çıkmalı. Dolayısıyla birinci öncülümüz bizim doğrudur. Küpün yüzlerindeki sayılardan en az bir tanesi eksi 2 ile eksi 1 aralığının elemanıdır. Bakın hepsinin toplamına eksi 1 dediyseniz eğer ki gidip de bunlardan bir tanesini eksi 1,2 gibi eksi 2 ile eksi 1 aralığında bir sayı seçerseniz yandınız. Olmaz çünkü topladığınız zaman eksi 1'den daha küçük bir sayı sonuç bulursunuz. İkinci öncül yanlış 2 olanları eleyebilirsiniz. Küpün yüzlerinde tam sayı yoktur. Evet bütün sayılar ama bütün sayılar 0 ile eksi 1 aralığındadır. Yani basit kesildir. Ki topladığınız zaman eksi 1 gelsin. O halde gençler 3. öncülümüzde doğru olduğuna göre doğru cevap 1, 3'tü yani cevap D şıkkında verilmişti diyebiliriz. 61. sayfamızın çözümlerini bitirdik ve artık fark atıyorum testini çözeceğiz. 4 sorudan oluşuyor bir sonraki videonun konusu bu olacak ve sonra da 3. bölüme üstü köklü ve çarpanlar ayırma konularının sorularını çözeceğiz sizlerle beraber o videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.